Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz 9. sınıf kimya tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz 2. tekrar testinin 15 ve 30. sorularını çözeceğiz bu videomuzda umarım faydalı bir video olur 16. soruyla başlıyoruz arkadaşlar periyodik sistemle ilgili bir soru periyodik sistem kesitinde ee, elementlerin metal, ametal, yarı metal ve asal yani soygaz gaz özelliklerine göre renklendirilmesi yapılmıştır. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. X 13. elementmiş. Elektron dağılımlarını yapıyoruz arkadaşlar. Nötr haldeyken proton sayısını yani atom numarasına göre elektron dağılımı yapılabilir. 2, 8, 3 olarak dağılır. 1, 2, 3. periyot. 1, 2, 3. periyot. Ve değerlik elektron sayısı 3'tür arkadaşlar. 3A grubu elementi olduğunu yani 13. grup 13. grup ya da 3A grubu elementi olduğu belli oluyor ve x'i buraya yazıyoruz x bir metaldir o halde iletken olarak kullanılabilir diyor bu birinci yargımızın doğru olduğunu ifade ediyor. Hemen ikinci yargımıza giriyoruz. Y elementinin 14 atom numarası olduğunu nötr olduğu için elektron dağılımını yapıyoruz arkadaşlar. 2-8-4 olarak 3. periyot 4A grubu ya da 14. grup elementi olduğu Ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunun da bir yarı metal olduğu Y elementinin fiziksel olarak A metallere benzer diyor. Hayır arkadaşlar. Yarı metaller kimyasal olarak A metallere benzer. Fiziksel olarak metallere benzer olacaktı bu. O halde ikinci yargımız yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü yargımıza baktığımızda Z elementi 8. elementmiş. 2. 6 olarak dağılır arkadaşlar. İkinci periyot 6A grubu. 3, 4, 5, 6A burası. 6A ya da 16. grup elementidir arkadaşlar. Baktığımızda doğada moleküler halde bulunur diyor. Ametaller doğada moleküler halde bulunur, kovalent bağlı şekilde bulunur. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. 4. yargımıza baktığımızda T'nin atom numarasının 10 olduğu gözüküyor. Hemen elektron dağılımını yapıyoruz. 2, 8. Değerlik elektron sayısı 8'dir. 10'a eklersek 18. grup elementi ya da değerlik elektron sayısı A grup elementleri için grup numarasını da belirtir. O halde 8 A soy arkadaşlar. Diğer elementlerle kimya sabahı oluşturma eğilimi yoktur. Bu da doğrudur. O halde bize hangileri doğrudur diyordu. 1, 3 ve 4. Yani D şıkkını işaretleyip 17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yine periyodik sistemle ilgili bir soru. Periyodik sistemde yer alan elementler metal amet Metal, yer metal ve soy gaz olarak sınıflandırılır. Yukarıda verilen periyodik sistem kesitinde yer alan elementlerle ilgili X ile M elementlerinin yüzeyleri parlak olup ısı ve elektriği ilettikleri o halde X ile M bir metaldir diyebiliriz arkadaşlar. Q, Y ve T elementlerinin kendi aralarında oluşturduğu bileşiklerinde elektronlarını ortaklaşa kullandıkları yani ametal olduğunu hemen altlarına yazabiliriz. Z elementinin ise temel halde kararlı yapıda olduğu bilmektedir. O halde Z de soğuk gazdır arkadaşlar. soygaz gaz diye belirtelim. Buna göre yargılarımıza bakalım. Doğruları arıyoruz. Q ile T kovalent bağlı bileşik oluşturur. İkisi de ametal ise arkadaşlar. Ametal, ametal aradaki bağ kovalent oluyor yani elektronlarını ortaklaşa kullanıyor. Cu ile T ametal olduğunu görüyoruz. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımız X ile Y iyonik bağlı bileşik oluşturur. O halde X ya da Y metal, diğeri de ametal olmak zorunda. Y'nin ametal olduğunu, X'in ile metal olduğunu soruyu okurken belirlemiştik. O halde ikinci yargımız da doğrudur. M ile Z bileşik oluşturmaz. Z'nin soygaz gaz olduğunu söylemiştik. Diğer elementlerle e, bileşik yapma eğilimi olmaz soy gazların o halde 3. yargımız da doğrudur. Doğru seçeneğimiz 1-2-3. 3 Üçü de doğrudur diyoruz. 18. soruya giriyoruz. Periyodik sistemle ilgili bir soru daha. Şekildeki periyodik sistem kesiminde bazı elementlerin sembolü ve grup numarası gösterilmiştir. Bu elementlerden Magnezyum, selenium, germanyum ve helyum ile ilgili Magnezyum elementi tel ve levha haline getirilebilir. Isı elektriği iyi iletiyor. Bileşenlerinde daima katyon oluyor. Yani artı değer alıyor. O halde Magnezyum bir metaldir arkadaşlar. Hemen söylüyoruz. Selenium elementi ısı elektriği iletemiyor. Doğada moleküler halde bulunuyor ve bileşiklerinde artı veya eksi değerlik alabiliyor o halde arkadaşlar bu bir ametaldir diyebiliyoruz hemen ametal diyoruz germanyum elementi elektriği metallerden daha az ametallerden daha iyi iletiyor tel ve levha haline getirilebiliyor yani fiziksel özellikleri metallere benziyor. Ee, ve hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşıyor. Yani yarı metal olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Buna da yarım metal diyoruz. Ee, helyum elementi oda koşullarında tek atomlu gaz halinde bulunuyor. Kararlı yapıdadır. O halde helyum da soy gazdır diyoruz. Bunları belirledikten sonra sorumuza geçiyoruz. Buna göre diyor aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlışı arıyoruz arkadaşlar. 18. sorumuzda. Klor elementi bileşiklerinde artı ve eksi değerlik alabilir. Bakalım arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Klor ametal olduğu için arkadaşlar ametaller artı ve eksi değerlik alınıyor. Şuradan belli oluyor arkadaşlar. O halde bu doğrudur. Hidrojen elementi doğada moleküler halde bulunmaz diyor arkadaşlar. Hidrojen elementine baktığımız zaman hidrojenin rengi ametal rengidir. Yani e, mora yakın bir renktir. Ametaller doğada moleküler halde bulunur. Yanlış arıyorduk arkadaşlar. Yanlışımız B şıkkı. Devam edelim. Silisyumun elektrik iletkenliği alüminyumdan azdır. Silisyuma bakıyoruz arkadaşlar. Bir yarı metal. Evet metallerden daha az elektriği iletir, ametallerden daha çok iletir. Bu da doğrudur diyoruz arkadaşlar. Alüminyum elementi tel ve levha haline getirebilir. Metal olduğu belli mavi renkte arkadaşlar. O halde bu da doğrudur. Argon elementi oda koşullarında gaz halindedir. Argon bir soy gazdır. Soy gazlar oda koşullarında tamamı gaz halindedir. Bu da doğrudur. Yanlış. B şıkkı diyoruz. Ve 19. sorumuza geçiyoruz. Yine periyodik sistemlerle ilgili bir soru. Periyodik sistemde metal aktiflik atom yarı ile doğru. A metal aktiflik atom yarıçapı ile ters orantılıdır. Bakın. A metal, atom yarıçapı arttıkça ametal metal aktiflik azalır. Metal aktiflik ise atom yarıçapı arttıkça metal aktiflik artar. Yani ne demek? Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metal aktiflik artar. Aşağıdan yukarıya çık çıkıldıkça ise A metal aktiflik artar diyoruz. Buna göre periyodik sistem kesiminde yerleri gösteren elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış arıyoruz. Evet baktığımızda arkadaşlar A metalik özelliği en büyük olan element Klordur diyor arkadaşlar yukarıdan aşağı inildikçe atom yarıçapı arttığı için atom yarıçapıyla ametal aktiflik ters orantılıdır yani florun ametal aktifliği fl klordan daha büyüktür yanlış arıyorduk hemen de bulduk potasyum metal özelliğli lityumdan büyüktür bakın metal özellik metal aktiflik arkadaşlar yukarıdan aşağıya artıyordu Lityum yukarıda potasyum aşağıda o halde B şıkkı doğru atom yarıçapı en büyük olan element K'dır. atom yarıçapı yukarıdan aşağı doğru inildikçe artar arkadaşlar dördüncü süperiyot elementi atom yarıçapı 4 katmanlıdır. En büyüğü potasyumdur. Neon'un atom yarıçapı florinkinden küçüktür. Arkadaşlar atom yarıçapı soldan sağa doğru gidildikçe yani şu tarafa gidildikçe azalır arkadaşlar. Azalır. Flor sağda olduğu için neonun atom yarıçapı florinkinden küçüktür. Bu da doğrudur. Atom yarıçapı en küçük olan element helyumdur diyoruz. Bakın ee, bu belirtilen elementler içerisinde en yukarıda ve en sağda olan element helyumdur. Bu da doğrudur diyoruz ve 20. soruya geçiyoruz. 20. soru iyonlaşma enerjisiyle ilgili bir soru, kıymetli arkadaşlarım. Evet, 20. soruya baktığımızda tabloda lityum, berilyum, bor, alüminyum elementlerine ait bazı iyonlaşma enerjileri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diyoruz? Lityum e e İkinci periyot 1A grubu elementidir. Birinci yonlaşma enerjisi 520. İkinci yonlaşma enerjisine bakın. Arada neredeyse e, kaç kat diyeyim. 10-12 kat. 14 kat bir fark var. Hemen 1A grubu elementi olduğu belli oluyor arkadaşlar. Beriliyum e, bakın. E, birinci yonlaşma enerjisi e, 900'e yakın. İkincisi 2 iki katı. Üçüncü yonlaşma enerjisi ikincisinin neredeyse arkadaşlar... 9 e, katına yakın. O halde berilyum 2A grubu elementidir. Bora baktığımız zaman birinci yonlaşma enerjisi 800. ikincisi e, bunun e, yani 3 üç katı. E, üçüncü yonlaşma enerjisi ikincinin 1.5 katı ama dördüncü yonlaşma enerjisine baktığımız zaman üçüncü yonlaşma enerjisinin neredeyse arkadaşlar 7-8 katı. O halde borda 3A grubu elementidir diyebiliriz. Alüminyuma baktığımızda e, 600 1803 katı 1800 1800'ün 2700 neredeyse 1.5 katı arkadaşlar dördüncü yoğunlaşma enerjisine baktığımız zaman kıymetli arkadaşlarım 2700'ün neredeyse 5 katı diyoruz o halde alüminyumda 3A grubu elementidir diyoruz. Evet buna göre diyor aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor kıymetli arkadaşlarım. Elektron sayıları aynı olan taneciklerden elektron koparmak için gereken enerji aynı koşullarda eşit değildir. Bakın e elektron sayıları aynı olan diyor. Elektron sayıları aynı olan taneciklerden elektron koparmak için gereken enerjiler aynı koşullarda eşit değildir. Şimdi şöyle demek istiyor. Esasen burada değerlik elektron sayısından bahsediyor muhtemelen. Çünkü borun değerlik elektron sayısı 2, 3 e 3'tür. Alüminyumda değerlik elektron sayısı al 13 2, 8, 3'tür. Değerlik elektron sayısı 3 olmasına rağmen... Kıymetli arkadaşlarım... Elektron kuparmak için gerekli olan enerji aynı koşullarda eşit değildir. Bu doğrudur. soygaz gaz elektron düzenine ulaşan iyondan elektron kuparmak için gereken enerji... Bir sonraki elektronu kuparmak için gereken enerjiden daha azdır diyor. Kıymetli arkadaşlarım... Bakın 1A grubu... Dikkat edin. soygaz gaz elektronu yani... Periyodik tabloda lityum üçüncü elementtir diyoruz. Atom numarası 3'tür, 2, 1'dir. Bir elektron koparttığımız zaman soygaz gaz düzenine ulaşıyor. Soy gaz düzenine, elektron düzenine ulaşan iyondan elektron koparmak için gereken enerji, bir sonraki elektronu koparmak için gereken enerjiden, daha azdır baktığınız zaman arkadaşlar bakın 7298 bir sonraki 11815 evet doğrudur buna da ulaşabiliyoruz. Litiyum elementinin ikinci yonlaşma enerjisinin derin elementinin ikinci yonlaşma enerjisinden fazla olmasının nedeni lityum atomunun değerlik elektron sayısının bir olmasıdır. Evet arkadaşlar litiyum ee, litiyum. Değerlik elektron sayısı birdir, bir grubudur. O yüzden ikinci iyonlaşma enerjisi berilyumunkinden daha fazladır çünkü lityumdan bir tane elektron koparttığımız zaman soygaz gaz düzenine ulaşmış oluyor. Soğuk gaz ulaşmış olan atomdan elektron kopartmak oldukça zordur. Yani buraya da e, burayı da çıkartabiliyoruz, ulaşabiliyoruz bu bilgiye de. Periyodik cetvelin aynı grubunda yukarıdan aşağı doğru iyonlaşma enerjisi azalır diyor arkadaşlar. Periyodik tab, periyodik cetvelin aynı grubunda. Baktığımız zaman arkadaşlar aynı grubunda bor ve e, ne var alüminyum var değil mi 3 2 baktığımız zaman borun ilk yonlaşma enerjisi 800 iken alüminyum ilk yonlaşma enerjisi e, 600'ün biraz altında yani buna da e, bunu da e, bu yukarıdaki tablodan çıkartabiliyoruz alüminyum atomunun katman sayısı tablodaki diğer atomlarınkinden fazla olduğundan birinci yonlaşma enerjisi en düşüktürdür katman sayısı Diğer atomlardan daha fazla olduğundan oysa ki lityum katman sayısı 2'dir. Alüminyum katman sayısı 1, 2, 3'tür arkadaşlar. Bakın lityumun birinci yonlaşma enerjisi alüminyumkinden daha küçüktür. O halde bu şıkkımız yanlıştır. Yani buraya ulaşamıyoruz diyoruz. Yani E şıkkını işaretleyip 21. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet yonlaşma enerjisi ile ilgili bir sorumuz daha. 21. sorumuzda arkadaşlar periyodik sistemin aynı periyodunda soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardır burada. 1A Küçüktür 3A'dan o küçüktür 2A o da küçüktür 4A bakın 6'da aşağı inmiş 6A o da küçüktür 5A o da küçüktür 7A o da küçüktür 8A şeklinde sıralanır diyor. Grafikte aynı periyotta bulunan X, Y, Z, T ve Q elementlerinin birinci yoğunlaşım enerjileri değişimi gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle bakın kesinliklerinin altını çizmiştir arkadaşlar kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar. Evet baktığımız zaman eee... X, Y, Z, T, Q ne olabilir? Mesela X 1A grubu olabilir. 2A grubu e, Y, 2A, 2A, 3A'dan büyüktür. Z 3A'dır, T 4A'dır. E, da 5A'da olabilir. Değil mi? Yani 5A'da olabilir. X elementi 4A grubunda yer alabilir arkadaşlar. O zaman bakacak olursak arkadaşlar 4A grubunda ee, X varsa e, 5A grubu Y'dir. 6A grubu T'dir. 7A grubu 5A'dan daha büyük. Evet 8A grubu da en büyüktür. Yani A şıkkı olabilir. Q elementi soygazdır Evet arkadaşlar bakın deminki yani A şıkkında sıralı 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet bu da olabilir. Arkadaşlar kesinlikle arıyoruz. T elementinin atom numarası 5'tir diyor arkadaşlar. T elementinin atom numarası 5'tir. Yani atom numarası T elementinin atom numarası 5 ise bakın değerlik elektron sayısı 3'tür. Yani 3A grubu elementi olması lazım. Arkadaşlar 3A grubu olabilmesi için e, şimdi e, Z'nin e, bir kere 2A olma ihtimali hiç yok. Çünkü 2A grubu 3A'dan daha büyüktür iyonlaşma enerjisi. O halde bu kesinlikle yanlıştır diyoruz. Z elementi toprak A metal, toprak metalidir. Yani 3A grubu olabilir diyor. Evet arkadaşlar bu 1A ise bu 2A. Yani alkali metal, toprak alkali metal. Z elementi de 3A grubu olduğuna göre toprak metali diyebiliriz. Evet bu da olabilir. Y elementin değerlik elektron sayısı 2'dir. 2A grubu olarak adlandırırsak evet 2 olabilir diyoruz. Yani kesinlikle yanlış olan C şıkkını işaretleyip 22. soruya giriyoruz arkadaşlar. Evet 22. soruya baktığımızda elektron veren atomların e, çaplarının küçüldüğünü görüyoruz. Kıymetli arkadaşlarım aşağıda alüminyum elementinin atom ve iyonlarının büyüklükleri, iyon yükleri ve bu taneciklerden elektron koparmak için gereken olan e, gereken enerjiler yer almaktadır diyor. E, kıymetli arkadaşlarım buna göre diyor yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İyon yükü arttıkça elektron koparmak için gerekli olan enerji artar. Bakın nötr haldeyken 600'e yakın artı 1 yüklüyken 1803 katı. 3 katından biri fazla. E, artı 2 iken arkadaşlar 1800'den daha fazla. Artı 3 iken 2744'ten çok çok daha fazla. Tabi bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Nötr'den 1'e geçmek için 600. 1'den 2'ye geçmek için 1800. 2'den 3'e geçmek için 2744. 3'den 4'e geçmek için ise 11.577 buçuk kilojül bölüm ol. Zaten buradan neyi çıkartabiliyoruz? Alüminyumun değerlik elektron sayısının 3 olduğunu, 3A grubu olduğunu. Çünkü üçüncü e, İyonlaşma enerjisi ile dördüncü iyonlaşma enerjisi arasında neredeyse 5 katlık bir fark var. Evet burada çıkartabiliyoruz. İyon yarıçapı ile iyon yükü ters orantılıdır. Bakın arkadaşlar nötr haldeyken bakın iyon yüküyle ters orantılıdır e, olayına bakıyoruz kıymetli arkadaşlarım. İyon, yani nötr haldeyken iyon yükü arttıkça çap azalıyor. Görüyor musunuz? Çap azalıyor. Artı artı artı artı. Bakın çap şey yük arttıkça Çap azalıyor. Evet e, buradaki tabloya göre bunu da ne yapabiliriz? Çıkartabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Bir atomdan bir elektronu koparmak için gereken enerji. Diğer elektronları koparmak için gereken, gereken enerjiden daha küçüktür diyor. Evet arkadaşlar bakın bir elektronu koparttık 600. 600'e yakın. İkinci elektronu koparttığımız zaman 1800. Bakın en küçüğü ilk elektronu kopartmak. Yani birinci elektronu kopartmak için gereken enerji diğer elektronlar koparmak için gerekli olan enerjiden daha küçüktür görüyorsunuz bunu da çıkartabiliyoruz o halde E şıkkını 3'ünü çıkartabiliyoruz diyoruz E şıkkını işaretleyip 23. soruya yani periyodik özellikler sorusuna geliyoruz kıymetli arkadaşlarım 23. soruda görselde periyodik sistem üzerinde gösterilen özellikler ok yönünde genellikle artmaktadır diyor niye genellikle öğretmenim Arkadaşlar mesela iyonlaşma enerjisi soldan sağa gidildikçe genellikle artar ama bir istisna vardı. Neydi? 3 aşağı 5 yukarı kuralı değil mi? Kıymetli arkadaşlarım o yüzden genellikle diyor. Yani tam %100 e, sıralama olmuyor kıymetli arkadaşlarım. Buna göre periyodik sistemde yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor kıymetli arkadaşlarım. 23. soruda hidrojen, potasyum, demir, azot ve neon verilmiş A metal, A metal, soygaz, e, geçiş metali ve e, bir e, alkali metal verilmiştir. Potasyumun iyonlaşma enerjisi demirinkinden küçüktür. Bakın iyonlaşma enerjisi soldan sağa gidildikçe nedir arkadaşlar? Genellikle artar. Evet arkadaşlar 1A grubunun e, iyonlaşma enerjisi B grubu iyonlaşma enerjisinden daha e, düşüktür. Bunu çıkartabiliriz. Yani bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hangisi söylenemez diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar demir elementinin metalik özelliği en fazladır. Şimdi metalik özellik neydi arkadaşlar? Metalik özellik sağdan sola gidildikçe ya da yukarıdan aşağı inildikçe nedir? Metalik özellik artardı. Bakın demir burada metal, potasyum da metal ama metalik özellik sağdan sola gidildikçe artar, soldan sağa gidildikçe azalır. Yani potasyumdan demire doğru gidildikçe metalik özellik azalır. O halde bu söylenemez. Yani söylenemesi bulduk. B şıkkını işaretliyoruz. Ama de, devam edelim. Neonun elektronik ilgisi azotunkinden düşüktür diyor. Arkadaşlar elektron ilgisi kıymetli arkadaşlarım e elektron ilgisi. Evet. Neonun ee, elektron ilgisi yok denecek kadar azdır. Hatta yoktur desek yeridir. Çünkü neon bir soy gazdır arkadaşlar. Azotun elektron ilgisi neoninkinden e, büyüktür. Çünkü soldan sağa gidildikçe hocam diyeceksiniz ki elektron ilgisi soldan sağa gidildikçe artıyor ama ama neon bir soy gazdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Neon elektron ilgisi azotunkinden düşüktür. Doğrudur. Hidrojen elementinin atom yarıçapı en küçüktür. Arkadaşlar atom yarıçapı buradaki eee elementler yani bu bildirilen elementler arasında atom yarı çapı en küçük olan hidrojendir. Neden? Çünkü arkadaşlar hidrojen birinci periyottadır. Yani hidrojenin Sadece bir katmanı vardır. Bakın azotun iki katmanı, neonun iki katmanı, potasyumun dört katmanı, demirin dört katmanı vardır. O halde katman sayısı en küçük olan hidrojendir. O halde hidrojenin atom yarı çapı en küçüktür. Bu da doğrudur. Azot elementinin ametalik özelliği en fazladır. Ametalik özelliği arkadaşlar soldan sağa ve aşağıdan yukarıya gidildikçe artar diyoruz. E hocam e o zaman e, neon... İşte bakın gördünüz mü? Genellikle dememizin sebebi bu. Neon bir soy gazdır arkadaşlar. A özelliği en fazla olan... Azottur. Bu elementler arasında bu da doğrudur. Yanlışı. B şıkkını işaretleyip yani söylenemeyecek olan şeyin B şıkkıdır. İşaretleyip 24. soruya e, iyonlaşma enerjisi sorusuna geçiyoruz. Bir atomun iyonlaşma enerjilerinden faydalanarak değerlik elektron sayısı belirlenebilir. De değerlik elektron sayısı kadar elektronu koparılan bir atomdan bir tane daha elektron koparmak için gereken enerji diğer iyonlaşma enerjilerinden oldukça büyüktür. Yani 3 ya da 4 kat büyüktür. Yani en az 3 kat büyüktür diyeceğiz. Tabloda verilen X, Y, Z ve T elementleri A grubu elementleri olup değerlik elektron sayılar grup numaralarına eşittir diyor. Evet çok güzel. Arkadaşlar buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Önce biz X, Y, Z ve T'nin hangi grup elementi olduğunu bir belirleyelim. X'ten bir elektron koparmak için 900. ikinci elektron koparmak için iki katı 1750. Üçüncü elektronu koparmak için bakın 1752'nin neredeyse arkadaşlar neredeyse 5 katı değil hatta daha fazla 6-7 katı o halde X elementi 2A grubu elementidir. Y elementi yine 800, 2400, 3660 bakın dördüncü iyonlaşma enerjisi 3660'ın neredeyse arkadaşlar yani 7-8 katıdır o halde Y3A grubu elementidir. Z'ye baktığımız zaman 1000, 2000 4200, 6200 bakın hep bir e, buçuk katı gibi ama beşinci yonlaşma enerjisi arkadaşlar bakın 6000 sonra 37800, 32 o halde Z'nin e, periyodik tablodaki grup numarası 4A olacağını ifade edebiliriz arkadaşlar. T'ye baktığımız zaman 500 yani 600 üç katı e, yine bir buçuk katı bakın bir buçuk katından 2000 744'ten 11.500. O halde T elementi de ne diyeceğiz? 3A grubu elementidir diyebiliriz. O halde arkadaşlar buradan... Baktığımızda hangisi yanlıştır diyor. Y elementin değerlik elektron sayısı 3'tür. Y elementi 3A grubu değerlik elektron sayısı 3'tür. T elementi metaldir diyor. T elementine baktığım zaman 3A grubu 3A grubu metaldir. Evet arkadaşlar olabilir. Yani alüminyum olabilir mesela. Z elementin değerlik elektron sayısı 4'tür. Z'ye baktığım zaman 4A grubudur. O halde bu da olabilir arkadaşlar. T elementin atom yarıçapı en küçüktür diyor. Arkadaşlar. Atom yarı en küçük olan burada X'dir. Hemen söyleyebiliriz. Neden? Çünkü X elementinin iki katmanı vardır. Bakın Y, Z, y, Z ve T bundan daha farklıdır. Mesela Y'de Y elementinin 1, 2, 3 katmanı vardır. E, Z elementinin arkadaşlar 1, 2, 3, 4 katmanı vardır. T elementinde yine 1, 2, 3 katmanı vardır. Yani burada katman dediğimiz şey esasen şudur. Bakın arkadaşlar. Normalde bu atomun çekirdeği olsun. Şu X. Bakın X elementinin şöyle iki tane katmanı var. Y elementinin ise arkadaşlar. Şuraya çizeyim. Üç tane katmanı var. Bakın. Bir, iki, üç katmanı var. İşte bu şekilde. Biz ne yapıyoruz? Bunu e, şu şekilde siliyoruz. Şöyle biz bunu kısa yollu şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar tamam mı? Yani normalde şu parantez gibi gözüken şeyler bir dairesel bir yapıdadır diye düşünebilirsiniz. O halde T elementinin atom yarıçapı en küçüktür. Yanlış arkadaşlar X elementinin atom yarıçapı en küçüktür deseydi doğru olacaktı. Yanlışı arıyoruz. D şıkkını 24'te işaretliyoruz. E'ye bakalım. X elementin değerlik elektron sayısı en küçüktür. Evet, X elementi 2A grubudur. Bu da doğrudur diyoruz ve 25. sorumuza geçiyoruz. Evet, 25. sorumuz atom altı taneciklerin hesaplanması ile ilgili bir soru. Bakalım arkadaşlar. Potasyum. Potasyumu biz de yazalım. Artı yüklüymüş. 19 protonu varmış. Yani atom numarası 19'muş. Nükleon sayısı yani kütle numarası 39'muş. O zaman hemen 19'da neyi toplarsak 39'u yapar 20'yi toplardırız. Yani nötron sayısı da 20 olduğunu buluyoruz. Elektron sayısına bakalım. 1 elektron eksilmiş. Artı 1 ile neyi toplarsak 19 olur. 18'i yani bununla bunun toplamı burayı verecek 18 elektron vardır. Evet nötron, e, proton sayısı 19, nötron sayısı 20, elektron sayısı da 18'dir demiş. Buna göre aşağıdaki yonların hangisinde sayıca proton eşittir nötron? Büyüktür elektron ilişkisi vardırdür. Bakalım arkadaşlar hemen 9'a 9 elektron sayısı 10'dur. Bakın elektron burada büyüktür A gitti. 17'ye 18 zaten proton nötronu eşit değil de gitti. 12'ye 12 arkadaşlar buradaki elektron sayısı bakın artı 2 ile kaçı toplarsak o 12 yapar artı 2 ile 10'u toplarsak arkadaşlar. Bakın bunun ikisi eşit nötron proton eşit. Elektron bunlardan küçüktür. O halde c şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Buna da bakalım. 13-14 zaten nötron proton eşit olmadığı için bunu, bu bizim yargımıza uymuyor. 7'ye 7 eşittir evet. Eksi 3 kaç toplarsak 7 yapar? onu toplarsak 7 yapar. O halde elektron sayısı ikisinden de büyüktür. Ama bizim yargımızda elektron sayısının ikisinden de küçük olması lazım. Bu da olmuyor. Doğru seçeneğimiz nedir? Magnezy Magnezyum 12'ye 12, 24, artı 2 olduğuna göre elektron sayısı da 10'dur. Bakın proton eşittir nötron, büyüktür elektron'dan. Tamam oldu bakın yargımız yerine geldi. C şıkkını işaretledik ve geçtik 26. sorumuza. Evet atom numarası kütle numarası hemen şuraya nötron sayısında yazalım mı? 7 Bununla bunun toplamı burayı verecek. 11 kaçta? 12. 13'te kaçı? 14. 14'te kaçı? 14. 15'te kaçı? 16. Bakın nötron sayısını bulduk. Evet. İon diyor bakın. Tabloda X, Y, Z, T ve Q iyonlarına ait bazı bilgiler verilmiştir. Verilen iyonların elektron sayıları UYPAK'a göre 2. periyot 18. grup elementi ile aynıdır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 2. periyot 18. grup diyor. Nedir arkadaşlar? İkinci periyot 18. grup diyorsa 8a grubudur. Yani ikinci periyottaki neon'a eşittir elektron sayısı. Verilen iyonların elektron sayıları diyor. Bakın neon'un elektron sayısı 10'dur. İkinci periyot 1, 2, 18. 8'e 10 ekleyelim. 18. grup oluyor. Hepsinin elektron sayısı 10'muş. Bakalım burası 10. 10, 10, 10, 10 bu da 10. Tamam Hepsi 10'muş. Buna göre hangisinin nötron ve elektron sayıları toplamı 26 olur? Nötron ve elektron sayıları. Arkadaşlar bakın. Q'nun 10'a 16. Doğru mu? Doğru. Q olacak. Yani Q esasen. B şıklığını hemen de bulduk. 10, 14. 24, 10, 14, 24, 10, 12, 22, 7, 10 daha 17 olmuyor. Sadece Q elementinin nötron ve elektron sayıları 26'dır. Geçiyoruz 27. sorumuza arkadaşlar. Tabloda izotop proton sayıları aynı, izoton, nötron sayıları aynı, izobar, kütle numaraları aynı atomlara örnekler verilmiştir. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diyoruz. Doğruyu arıyoruz arkadaşlar. İzotop bakalım proton sayıları aynı doğru. İzoton, nötron sayıları aynı. Bakalım 6 ile kaç toplarsak 14 eder 8'i. 8 ile kaç toplarsak 16 eder 8'i. Evet bu da doğrudur. İzobar kütle numarası. Evet arkadaşlar 14'e 14 bu da doğrudur. O halde bakalım izobar atomların proton ve nötron sayıları farklıdır. İzobara baktığımız zaman proton ve nötron sayıları. Bakın proton 6, nötron 8. Doğru mu? Proton... Eee... 7, nötron da 7. Bakın proton ve nötron sayıları birbirinden farklı. Birinde 8, birinde 7, birinde 6, birinde 7. Doğru mu? Doğru. Birbirinin izotopu olan atomların kütle numaraları her zaman farklıdır. İzotoplara bakalım. 17'ye 17, 1'i 17, 35, 1 37. Evet tabii ki de kütle numaraları farklı olacak. Çünkü nötron sayıları farklıdır arkadaşlar. Bunların bu da doğrudur. İzoton atomların nötron sayıları aynıdır. İzoton atomların zaten ton demek. İzoton nötron sayıları aynı demektir. İkisi de 8'dir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Evet, doğru seçeneğimiz 1-2-3 yargı 3'ümüz 3 üçü de doğrudur deyip E şıkkını işaretleyip 28. soruya bir katman sorusuna geçiyoruz arkadaşlar. 28. soruya baktığımızda bir elementin atom numarası biliniyorsa katman elektron dağılımı yazılarak periyodik sistemdeki yeri bulunabilir. Evet. Katman sayısı periyot numarasını son katmandaki elektron sayısı grup numarasını verir. Evet bu kural A grubu elementleri için geçerlidir. Doğru. Oksijen 8 elementi periyodik sistemde ikinci periyot 6 A grubunda yer alır. Evet arkadaşlar doğru. Değerlik elektron sayısı 6'dır. Bakın eğer sadece grup numarasını istiyorsa bu Arkadaşlar buna 10 ekliyoruz. 16. grup elementidir diyoruz. Eğer AB grubunu şey yapıyorsa sadece değerli elektron sayısına bakıyoruz. 6A grubu diyoruz arkadaşlar. Buna göre yani paka göre 16. grup normal Amerikan yöntemine göre ise 6A grubu elementidir diyebiliriz. Buna göre aşağıda verilen elementlerden hangisi periyodik sistemde 3. periyot 6A grubunda yer alır? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 2. 4. 2. periyot 2. 8. 2. Üçüncü periyot 2A grubu 6A grubunu arıyoruz. Bu da olmadı. Hemen bakıyoruz. Silisyum 2, 8, 4 değil mi? 10, 14. 3 periyot evet 6A grubu. Hayır 4A grubu. Hemen bakıyoruz. 2, 8, 6. 3 periyot 6A grubu. Doğru mu? Doğru. Hemen işaretliyoruz. Argon'a bakalım. 2, 8, 8. 10, 18. 18. Üçüncü periyot 8A grubu soy gazdır arkadaşlar bu. Bu da gitti. Doğru seçeneğimiz ne oldu? Denizli oldu ve kıymetli arkadaşlarım sondan bir önceki sorumuza 29. sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki periyodik sistem kesitinde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Evet sodyum artı oksijen eksi 2 flor eksi iyonlarının elektron sayıları neon atomun elektron sayılarıyla aynı olduğuna göre bu iyonlar ile ilgili yargılarından hangileri Doğrudur diyor arkadaşlar bakalım proton sayısı büyük olanın yarı çapı en büyüktür. Bakalım arkadaşlar hepsinin elektron sayısı bakın sodyum artı e, 10'dur. Neon'un elektron sayısı 10'dur değil mi? Neon ikinci periyot 8a grubudur. 2, 8 toplam elektron sayısı 10'dur. O halde bunun atom numarası yani proton sayısı 11'dir. Oksijene baktığımız zaman eksi 2, 10 bununla bunu toplarsak bunun atom numarasının 8 olduğunu buluruz. Flora bakalım. Eksi -10 eksi -1 ile 10'u toplarsak florun da 9 olduğunu buluruz. Proton sayısı en büyük olanın yarıçapı en büyüktür diyor. Proton sayısı en büyük olanın proton sayısı en büyük olanın yarıçapı en büyüktür. Arkadaşlar bakın artı +1 yüklü iyon. Yarıçapına baktığımız zaman 2 8 değil mi? Bunun yarıçapına baktığımız zaman 2 8, bunun da yarıçapı 2 8 arkadaşlar. Neydi e, kıymetli arkadaşlarım? Yarıçap e, hepsinde yani iyon olarak baktığımızda neon atomunun elektron sayısına göre e, baktığımızda e, iyonlar ile ilgili. Bakın iyonlar ile ilgili. Eğer atomlar ile ilgili deseydi bakın burada dikkat var. Bakın artı yüklü iyon yani artı eksi yüklü iyonlarla ilgili. Atomlarla ilgili deseydik zaten bu bilgiye gerek yoktu. 3. periyotta olduğu için 3 katmanı vardır diyecektik. En ee, büyük yarıçap sodyuma aittir diyecektik. Bu doğru olacaktı ama iyonlarla ilgili dediği için arkadaşlar iyonlarla ilgili dediği için yarıçap en büyüktür diyemeyiz. Yani bu bilgi yanlıştır. Elektron sayısı sayıları 10'dur diyor. Evet üçünde elektron sayısı 10'dur arkadaşlar. Florınki de 10'dur. Bu doğrudur. İyon yükü küçük olanın e, yarı çapı en büyüktür. İyon yükü küçük olan e, flordur. Değil mi? Eksi 2. Hayır. İyon yükü küçük olan nedir? E, i̇on yükü küçük olan oksijendir. Değil mi? En küçük olan oksijen olduğu için. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, bunda 8 tane proton var bunda dokuz tane bunda 11 tane proton var değil mi 11 hepsinde 10 elektron var şimdi 8 proton 9 proton ve 11 tane proton yön yükü küçük olan yarıçapı en büyüktür diyor Arkadaşlar şimdi 8 proton daha çok çeker 9 proton daha çok çeker 10 proton şey 11 proton daha çok çeker Tabii ki 11 proton daha çok çektiği için en Küçük olan sodyumdur sonra flordur en büyük olan ise 8 protonlu yani atom numarası 8 olan yani 10 elektronu 8 mi daha çok çeker 9 mu daha çok çeker 11 mi daha çok çeker Tabii ki arkadaşlar 11 daha çok çeker 11 daha çok çektiği için bunun çapı diğerlerine göre daha küçüktür çekirdek tarafından daha çok çekiliyor elektronlar yani elektron başına düşen çekim kuvvet daha büyük olduğu için sodyumun yarıçapı en küçük ee, oksijenin yarı da en büyüktür yani bu da doğrudur doğru seçeneklerimiz 2 ve 3 yani D şıkkı işaretliyoruz umarım anlamışsınızdır güzel bir soru üniversite tadında bir soru gerçekten tebrik ediyorum hazırlayanı güzel bir soru elektron başına düşen çekim kuvveti arttıkça çap azalır arkadaşlar evet son sorumuz yani e, 30. soruya geldiğimizde arkadaşlar e, ne varmış burada bilgiler verilmiş. Bulunduğu periyotta iyonlaşma enerjisi en büyük olan elementtir diyor. İyonlaşma enerjisi en büyükmüş. A şey B. A ile aynı periyodda olup bulunduğu periyodda elektronegatifliği en büyük olan elementtir. C'de ise B ile aynı grupta olup bulunduğu grupta elektron ilgisi en büyük olan elementtir diyor. Buna göre diyor atom yarı çapı en büyük olan element ne diyor? C'dir diyor. C. Şimdi arkadaşlar elektron ilgisi neydi? Soldan sağa gidildikçe genellikle artıyordu. Aynı e, periyotta yani aynı grupta diyor. Şimdi ilk önce atom yarıçapı en büyük olan C'dir. Şimdi şöyle oluyor muhtemelen bulunduğu periyotta iyonlaşma enerjisi en büyük olan. Iyonlaşma enerjisi de soldan sağa gidildikçe artıyor. O halde biz şöyle bir şey çizebiliriz. Bakın. Şöyle bir şey çizebiliriz. Şöyle. Evet. Şimdi bakın. A ile B ile B ile A aynı periyottaymış değil mi? Şimdi bulunduğu periyotta iyonlaşma enerjisi en büyük olan elementtir. Bulunduğu periyotta iyonlaşma enerjisi en büyük olan element A'ymış. O zaman A şuradadır değil mi? 7A grubu olabilir ya da 8A grubu olabilir. Demek ki B de buradadır. Şimdi B ile C nedir arkadaşlar? Aynı grupta. Aynı grupta elektron ilgisi en büyük olandır. Olanda C buradadır. Şimdi kıymetli arkadaşlarım ne demiştik? Soldan sağa gidildikçe... İyonlaşma enerjisi genellikle artar 3 aşağı 5 yukarı kural var aynı periyotta e, aynı periyotta olup bulunduğu periyotta elektronegatiflikte arkadaşlar elektronegatiflikte soldan sağa gidildikçe artar Ba ile aynı periyotta olup bulunduğu periyotte elektronegatifliği en büyük olan elementtir. fluor olabilir bu da neon olabilir evet e, J de arkadaşlar B ile aynı grupta yani yukarıdan aşağı aynı grupta bulunduğu grupta elektron ilgisi en büyük olan elementtir. Elektron ilgisi de arkadaşlar soldan sağa artar, yukarıdan aşağı azalır. O halde özür dilerim. Şöyle yapacağız. Şu J'yi sileceğiz. J'yi yukarıya doğru çizeceğiz. Aa, yok. Yani bu da klor olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey de olabilir. Atom yarıçapı en büyük olan C'dir. Yani şu baktığınız zaman evet atom yarıçapı en büyük olan C'dir. Bu florsa, flor klor yer değişikliği vardır değil mi? Elektron ilgisinde florla klorun yer değişikliği vardır. Bu florsa bu klor'dur. Klorun yarıçapı 3. 2 8 7 3. periyot olduğu için bunlar 2. periyot olabilir. Florla e, neon 2. periyottur. Klor en büyük elementi yani atom yarıçapı en büyük olan C'dir. Doğru. A'nın son yörüngesinde 8 elektron vardır. Evet arkadaşlar soy gaz dedik buna. 8A grubu. Evet A'nın son yörüngesinde 8 elektron vardır. İyonlaşma enerjisi sıralaması A büyüktür B o da büyüktür C'dir. İyonlaşma enerjisi soldan sağa artar yukarıdan aşağıya azalırdı arkadaşlar. O zaman soldan sağa artıyorsa A büyüktür B. O da büyüktür. C şeklinde olabilir. Şimdi kıymetli arkadaşlarım burada kesinlikle ifadesini görmedik. Evet bu şekilde oluyor. Üçü de oluyor. Ama kesinlikle doğrudur diyor. Mesela atıyorum bu brom da yani klorla brom da olabilirdi. Flor, klor, brom. Klorun yanında argon vardır arkadaşlar. Argon. Tamam şöyle olabilir. Tamam şöyle Bakın iki tür çizdim. Kesinlikle dediği için ben kesinlikle dikkate almamıştım. Şimdi bakın şurada olabilir. Flor, klor, ar, e, neon. Evet bu üçü de doğru yapıyor. Ama e, şimdi şöyle bir şey var. E, klor, brom, argon olarak yaparsak. Atom yarıçapı en büyük olan C'dir. Olmuyor arkadaşlar. Bu kesinlikle olmuyor. Yani burada oluyor ama burada olmuyor. A'nın son yörüngesi 8'dir. Argon'un son yörüngesi 8'dir. İki kesinlikle oluyor. İyonlaşma enerji sıralaması. Evet A büyüktür. İyonlaşma enerjisi A büyüktür. B, B şu oluyor o zaman. Hayır, bu küçüktür. Bakın bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Sadece olan kesinlikle doğrudur dediğimiz yalnızca 2 olabiliyor, yani e, A'nın son yörüngesinde A bir soy gaz olduğu e, belli oluyor arkadaşlar. Sadece kesinlik o içerdiği için kesinlikle. Esasen üçü de olabilir ama olmaya da bilir iki duruma göre e, değerlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle dediği için bu da çok güzel ve biraz da zor bir soruymuş. Yalnız 2 diyeceğiz ve 31. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 31. soruda gaz haldeki nötr atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjiye birinci yonlaşma. Artı bir yüklü gaz haldeki iyondan bir elektron koparmak için gereken enerjiye ikinci yonlaşma enerjisi. Atomdan veya iyondan elektron koparmak için gereken enerji çekirdeğin elektron başına uyguladığı çekim kuvvetiyle doğru orantılıdır. Evet arkadaşlar doğru orantılıdır. X3 elementi için. Evet. Birinci yonlaşma enerjisi X artı. ikinci yonlaşma enerjisi artı 2. Üçüncü yonlaşma enerjisi artı E3 artı 2 diyor. Artı 2. Burada bir yanlışlık var. Tepkimeleriyle ilgili. Ha 2 elektron. Tamam. Özür dilerim. 2 elektron. X gazdayken 1 elektron koparılıyor. X gazdayken 2 elektron birden koparılıyor. X artıdayken yani iyon bir elektron koparılıyor. Evet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. E3 eşittir E1 artı E2 diyor. Hayır arkadaşlar iyonlaşma enerjileri birbirinden farklıdır. Kesinlikle bu yanlış bir ifadedir. E3 eşittir E1 artı E2 değil. Arkadaşlar burada 2 elektronu birden kopartmış bu tepkimede ve burada sadece 1 elektron kopartmış ve bu 1 elektronu kopartmak şu 2 elektronu kopartmaktan çok çok farklıdır arkadaşlar. O halde yanlıştırı hemen bulduk. E1 değeri X atomunun birinci yonlaşma enerjisidir. Evet arkadaşlar bu doğrudur. X atomun nötr haldeyken 1 elektron kopartılmış halde. O zaman birinci iyonlaşma enerjisi E1'dir. X atomunun dördüncü iyonlaşma enerjisi yoktur. Zaten X atomunun 3 elektronu vardır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. E3 enerjisi X atomunun ikinci iyonlaşma enerjisidir diyor. E3 bakın artı bir yüklü katyondan bir elektron daha kopartılmış. Yani birinci iyonlaşma enerjisi yapılmış, ikinci iyonlaşma enerjisi yapılıyor burada. Evet bu da doğrudur. E3 enerjisi E1'den büyüktür diyor. Arkadaşlar E3 enerjisi yani son elektronun koparılma enerjisi ilk elektronu kopartmak zaten bir A grubu elementidir bu. Yani 2 bir olarak en kolay en düşük enerji bu e elektronu koparmak için yani birinci yönlaşma enerjisi çok düşüktür. Yani E3 enerjisi E1'den oldukça büyüktür. Bu da doğrudur. Yanlış olan sadece A şıkkıdır diyoruz. Ve 32 sondan bir önceki soruya geçiyoruz arkadaşlar. 32. sorumuzda yine periyodik sistemle elektronegatiflik bir atomun bağ elektronlarını kendini çekme yeteneğinin ölçüsüdür. Elektronegatiflik bağ elektronlarının periyodik sistemde elektronegatifliği en yüksek olan flor elementi en düşük olan da en aktif metal olan fransium elementidir. Zaten iyonik karakteri en yüksek olan bileşiği oluşturur bunlar. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım aynı periyotta soldan sağa gidildikçe genellikle elektronegatiflik artar. Evet arkadaşlar soldan sağa gidildikçe artar. Bu doğru. Soy gazlarının elektronegatiflik değerleri yoktur. Evet arkadaşlar elektro değerleri soy gazlar için e, yani vardır ama ihmal edilir. Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe genellikle elektronegatiflik azalır. Soldan sağa artıyorsa yukarıdan aşağı azalıyordur. Arkadaşlar bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz eşlikli ve son 33. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar 33. sorumuza geldik x elementi 3. periyot 16 gruptur hemen yazıyorum 2 8 6 y elementi 2. periyot 4a grubudur Hemen 2, 4 yazıyorum. Buna da bakın birinde UYPAK sistemi kullanılmış. Diğerinde Amerikan yani harf sistemi kullanılmış. Buna göre X ve Y elementlerin atom numarası aşağıdakilerine hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakıyoruz 16. Buna da bakıyoruz 6'dır arkadaşlar. 16'ya 6 yani C şıkkı diyoruz. <gülüyor> X'inki 16, X, ki de 6'dır diyoruz. 16'ya 6 diyoruz. Ve C şıkkını işaretleyip e, ikinci testimizde burada e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Bitirmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştu. Uzun bir video oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.